Hindistan'da en çok tanınan ve tapınılan tanrılardan biri olan Ganesha, Shiva ve Parvati'nin oğludur. Engellerin kaldırıcısı ve iyi şans tanrısı olarak bilinir. Ganesha'yı tanımak oldukça kolay. Büyük fil kafasından tanıyabilirsiniz. Fil kafasını nasıl aldığını merak ediyor musunuz? Efsaneye göre, Büyük Yogi ve Sofu Shiva, Zaman zaman ortadan kaybolduğu için kendini yalnız ve mutsuz hisseden Parvati, Ganesha'nın kilden bir tasvirini yaparak ona hayat verir ve sevgiyle büyütür. Bir gün banyo yapmaya giderken Ganesha'dan evin kapısında durup evi korumasını ister. Bu sırada uzun meditasyon seyahatlerinin birinden dönen Shiva, Ganesha'yı evin kapısında eve girmesine engel olurken bulur. O anda ne Shiva Ganesha'yı ne de Ganesha Shiva'yı tanıyordur. Sinirlenen Shiva Ganesha'nın kafasını keser. Neler olup bittiğinin farkına varan Parvati dehşete düşer ve Shiva'dan Ganesha'yı iyileştirmesini ister. Bunun üzerine Shiva dışarı çıkar ve önüne gelen ilk hayvanın kafasını alır. Anlaşıldığı üzere bu hayvan bir fildir ve Shiva Ganesha'nın kafasının yerine bir fil kafası koyar. Burada Ganesha'nın 13. yüzyılda yapılmış bir heykelini görüyorsunuz. Oldukça süslü oymaları olan bu heykelde, Ganesha'nın ellerine bakarsak değişik özelliklerini görebiliriz. Sağ üstteki elinde bir balta, alttakinde kırık bir fil dişi, sol alttakinde ise bir kase şeker tutar. Yemeği çok sevdiğini yuvarlak göbeğinden anlayabiliriz. Hatta göbeğini çevreleyen kobralar olmasa göbeği patlayacak kadar çok şişmiş öyle değil mi?